Müzisyen arkadaşlarıma gelsiniz, bilinden kıymetli nefesimize bağlanmamızla klanimize o güçler, Tabii ki en iyi Allah bize sağlık çok teşekkür ediyorum. Şöyle güzel bir tane Türkiye okuyalım isteğimiz vardı. Daha önce küresel okumuşum. Biraz önce bir abimiz geldiğinde tekrardan onu okumamı istedi. Ne yapalım? Çantam nei, <gülüyor> telefonum kimde? Telefonun. Buraya yazı değil. Buraya yazı değil mi? Davayı telefonu açalım. Yarın bir daha gelecek lüzaydı. Kursa Türk'ümüz bütün annelerimize gelsin. Annenlerimizin ellerinden yapıyorum babalarımızın ellerinden yapıyorum. Kıymet annelerimize armağan olsun. Rabbim hayırlı evlakla yetiştirmek tasip etsin. Bu bizim ayna başına inşallah. Çok teşekkür ederim. Cevansından dolayı kendisine şöyle küçük yakış gönderelim değerli dostlar. Bir topat yöresi uzun anımız var. Ne yapalım. Sonrasında yine Yöre'den... Ee, artık... Yöre dedi. Bizim yöremize ilgili <gülüyor> ki? Böyle Yöre'den bir devam edelim. Hakkı dinle. İnşallah okumaya çalışacağım. Yöresenlerinizi. <gülüyor> <gülüyor> Başına sevdama yalmasın senin Kur olmasın güzelliğin var değil Ağlayıp durmasın ahım değil Her olur olmaza da sağlık yar değil Kullu verip de söyle Varsın gitsin istediğim dengine Irmak olsam ahmam gayrı bendine Olanca sevabı alıp kendine Asker yarınlere, asker anne ve babalarını ailelerine bir güçle alkış gitsin. Aradığımızları bizlere bağışlasın, vatandaşları bağışlasın inşallah. Ee, Lalemizden var da Başkanımız aramızda ama bir var. okuyamadık yürü. Kabul ediyoruz. Neyse kelimiz çok hangisini okuyacağım bilmiyorum ki. Yürü mu? yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü yürü Misket olsun, misket, misket. Misket mi olsun? Erik Dalı olsun. olsun. Erik Dalı olsun. Peki.